Merhaba, Volkan Güney ben. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında Larva isimli projemle En iyi Film Ödülünü almıştım. Bu benim aynı organizasyondan aldığım ikinci ödül. Bıraktığın Yerden isimli bir önceki filmim de 2017'de En iyi Film Ödülünü almıştım. Açıkçası hiçbir filmimi bu organizasyona katılma amacıyla yapmadım. Fakat Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri ve kısa film yarışması benim için filmlerimin festival yolculuğunun en önemli duraklarından biri konumuna sahip.